Gökyüzünde büyük bir İHA. Örneğin Akıncı, 10.000 metrede görevde. Hemen altında Anka ve Aksungur uçuyor. Alçak irtifada çok daha büyük veya küçük drone sistemleri görevde. Örneğin Bulutaltı İHA-Baha. Yerde ise Barkan ilerliyor. Su üstünde Ulak veya Sancar. Çok yakında bir denizaltı insansız sistemi de bunlara katılacak. İşte tüm bu uzaktan kullanılan insansız araçların birbiriyle konuştuğunu yapay zeka ile hareket ettiğini düşünün. Hiç beklenmedik anda hiç beklenmedik hamlelerle savaşın akışını değiştirecek çok önemli bir strateji hayata geçiyor. Bu konuda Havelsan önemli bir adımı başarıyla sahada denedi. 2019'dan bu yana operasyon sahası için insansız sürü otonom sistemler üzerine çalışan ve bu kapsamda Dijital birlik teknolojisini geliştiren Türk savunma sanayinin güçlü şirketi Havelsan, karma sürü testlerini başarıyla tamamladı. Türkiye, İHA'lar yani hava araçlarıyla başladığı insansız sistemleri artık yeni bir boyuta taşıyor. Hava araçlarının ardından insansız kara sistemleri ve insansız deniz sistemleri birer birer hayata geçiriliyor. Aslında tüm bu sistem dijital birliğin de temelini oluşturuyor. Kilometrelerce öteden riske girilmeyecek noktadan kontrol edilen hava araçlarında gerektiğinde tek başına yapay zeka kullanarak görevini yapıyor veya sürü olarak hareket ediyor. Habersan, insansız hava ve kara araçlarının yapay zeka desteği ile müşterek otonom, görev yapabilme karma sürü teknolojisi üzerinde yaklaşık 3 yıldır devam eden çalışmalarında önemli bir yol katetti. İlk etapta kendi geliştirdiği İnsansız aracı Barkan ve insansız hava aracı Baha ve dronlarla karma sürü testlerini yapan Havelsan'ın bu teknolojinin en önemli özelliği ise diğer insansız sistemlere entegre edilebilir olması. Bugün ARGA projemiz için önemli bir gün. Çünkü sürü zekasına sahip dronlarımız ve insansız karar aracımız haberleşerek müşterek bir görev gerçekleştirecekler. Bu görevimiz şu şekilde olacak. İnsans kararacı etrafındaki sürü zekasına sahip dronlarımız belli bir irtifaya yükselecekler. Belli bir irtifa yükseldikten sonra hedef bölgelerine navigasyon yaparak ve formasyonlarını koruyarak görevlerini gerçekleştirecekler. Görevler tamamlandıktan sonra da insans kararacı ile birlikte başlangıç noktasına dönecekler. Havelsen tarafından geliştirilen karma sürü teknolojisi kapsamında platformlar merkezi, dağıtık, kontrol ve haberleşme, formasyon, rotasyon, navigasyon, çarpışmadan kaçınma, alan tarama, görev değişimi ve tam otonom görev gibi kabiliyetlere sahip oldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ve Yonca Onuk Tersanesi ile imzaladığı sözleşme kapsamında insansız deniz aracı Sancar'ın da otonom görev sistemlerini geliştiren Havelsan, yakın dönemde Sancar'ı da dijital birlik konseptine dahil etmeyi planlıyor. Havelsan böylece insansız kara aracı Barkan, insansız hava aracı BAH'a ve insansız deniz aracı Sancar'a karma sürü teknolojisini entegre etmeyi ve bu sistemlerin müşterek harekat ortamında birlikte görev yapmalarını sağlamayı planlıyor. Geliştirilen karma sürü sistemleri ile sürü halinde çoklu hedef angajmanı ve hedefe güdüm, çoklu keşif ve istihbarat, kargo ve mühimmat taşıma, yangın müdahale gibi görevler icra edilebilecek. Sürü operatörü yer kontrol istasyonunda uydu haritası üzerinde görev planlama, görev ön izleme ve simülasyon, görev başlatma, duraklatma, iptal, yeniden planlama gibi imkanlara sahip olacak. Hava esanın dijital birliklerinde 4 farklı tip insansız hava aracı ve 3 farklı tip insansız karar aracı bulunuyor. Saha denemelerinde Hava esanın insansız kar aracı Barkan, 7 İHA ile sürü kabiliyetini ortaya koydu. Gösterimde sergilenen sürü yetenekleri Havelsan mühendislerinin geliştirdiği özgün sürü zekası algoritmaları ve yazılımlarıyla gerçekleşti. Çok karmaşık görevlerde direysel sistemlere göre çok daha hızlı ve etkili sonuçlar alabiliyoruz. Çevik harekatta çok daha başarılı sonuçlar veriyor ve en önemli nokta operasyon sırasında bir ya da birkaç birey kayıp olduğunda sürüde kalan diğer elemanlar görevi başarılı bir şekilde devam ettirebiliyorlar. Geliştirilen algoritma ve yazılımlar sürü operasyonu sırasında platform üzerinde dağıtık bir şekilde koşarak sürü konsensüsü oluşturup koordinasyonu sağlıyor. Sürü içinde her bir platform dağıtık bir haberleşme altyapısı sayesinde kendi durum bilgilerini sürüdeki diğer platformlarla paylaşabiliyor. Geliştirilen sürü zekası yazılımları Bugünkü haliyle gerçek operasyonlarda kullanılabilecek durumda bulunuyor. Dünyada sürü zekası teknolojilerine sahip ülke sayısı çok azsaydı. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri, Çin gibi ülkeler bu teknolojiye sahip. Bizler de Türkiye'yi bu düzeye çıkarmak istiyoruz. Hava Dijital Birlikler konsepti kapsamında İnsansız kara araçlarına, hava araçlarına ve deniz araçlarına sürü yeteneğini, sürü kabiliyetini katmak istiyoruz. Yapacağımız bu testi hem gündüz hem de gece tekrarlayacağız. Ve her iki durumda da aynı başarılı sonuçları almayı umuyoruz. Evet, işte bu araçlar geleceğin savaşlarında görev yapacak ve dijital birliklerin altyapısını oluşturacak.